Efem Satırasından herkese merhabalar. Yazarı hakkında değil ama yazılanlar hakkında bir serüvene başlayacağız. Neden diyecek olursanız normal zaman dilimi içerisinde bizler bu zamanlarda kavramları ve felsefenin günümüz dünyasındaki karşılıklarını konuşmaya gayret edecektik. Bu gayret içerisinde kavramlar oldukça önem arz ediyor çünkü her şeyin tanımı, o şeyin nasıl yaşanması gerekliliğine dair bizim hayatımızda bir karşılık buluyor. Örneğin sizin için anne ne anlama geliyorsa, o annenizi görmediğiniz bir zamanda dahi kelimesiyle sizin duygularınıza yön verebiliyor. Eğer bu tanımlamalar insan hayatında geniş bir perspektifte düşünülse, orada yapılan en küçük hatalar, uzun metraj bir film yolculuğunda ciddi açı farklılıklarına sebep olabiliyor. Önümüze gelen bu kitap bizi bu kavram yolculuğunda kolay bir çalışma zeminine taşırken yapılabilecek en ciddi hataları görebilmek adına da olacaksan bir derviş sakın ha böyle olma demeye yeterli ve kafi sayılabilecek bir düzeyde ele alınmış. Neden mi? Şöyle ifade etmemiz lazım. Efendim, dervişin teselli koleksiyonu doğudan batıdan 99 teselli derken, hedefini doğunun ana değeri olarak kabul edilen İslamiyet ve batının felsefesiyle karma bir anlayış ele alınırsa eğer, bir insanın bir mürebbiye ihtiyacı olmadan da kendini teselli edebileceğine dair kurgulanmış. Dervişler kendini teselli etmek için mi bu yola girmişlerdir yoksa başkalarının tesellisi üzerine kurgulanmış hakiki bir hizmet midir dert? Bunun ayrımını doğru yapamayınca daha kitabın kendisinin başı, kitabın adı dahi sakat olmuş. Sonuçunda Profesör Doktor İbrahim Canan hocamız yapmıştı. Başlığı teselliler olan bir cep kitabıydı bu diyerek Kendisinin daha iyisini yapmasına ait olan mücadelesi şu ifadelerle devam ediyor. Yazarımız bu çalışmada İslam büyüklerinin kalp ve ruhlara şifa yaklaşımlarına yer verdiği kadar yabancı düşünürlere ve yazarlara da söz hakkı tanımış ve onların meselenin atmosferine nezaket ve başarıyla konuk etmiş. Böylece felsefenin taşlarını kullanmayı ihmal etmeden Hasavvifi bir motif ortaya çıkarmış. Şimdi beraber çıkacağımız bu yolculukta bu kitabı bir derste bir programda bitirmeyeceğiz. Çünkü her kavramda yapılmak istenen bu motifin dünya hayatında bizi nereden ne hale sokmak istediklerini adım adım temiz temiz düzelterek gitmek isteyeceğiz. Dünyanın neresinde, hangi kültür içinde yaşıyor olursa olsun insanlığın dertleri benzerdir denilince batının felsefesiyle İslam'ın esaslarını bir potada eritme çabasından doğmuş ergimiş bir derviş mücadelesinde ne yazık ki batıyla aynı derde sahip olmadığımızı ya görememiş ya da göstermek istememiş. Bu sayfalar bitince artık yazardan hiç bahsetmeye uğraşmayacağım. Çünkü bu kitapta var olanlar tam da herkesi mahfı perişan eden anlayışın ifşası babından olduğundan yazarın niyet okuyuculuğuna girmekten vazgeçiyoruz bu seferlik. Eğer dertlerimiz aynı olaydı, bu durumda iman ettiklerimizin de aynı olması gerekmez miydi? Evet, tedeller ve teselliler evrenseldir demiş. Evrensel bir şeyin oluşabilmesi için tedellendiğimiz unsurların dünyevi, tesellilerimizin de dünyevi olması gerekir. Halbuki kederimizin de uhrevi, tesellimizin de uhrevi olduğu yerde ancak evrensel olan her ne varsa oraya hakiki bir hizmet ancak mümkün olabilir. Bu kitap yalnız dervişe değil, her insanı hitap etmektedir diyerek aslında şeyhi olanlar da bu kitabı okusalar hakikaten şeyhini bırakıp bu kitabın verdiği virt ile yürüyebilir denilince Batı felsefesinin ortaya koyduğu aklın İslam'ın getirdiği özünden doğmuş tasavvuftan da harmanlayarak bir yemek olabilir düşüncesi oluşmuş. Hangi ruh haline taşırsa taşısın, kendisini ne kadar kasvet içerisinde hissediyor olursa olsun okuyan herkesi manevi bir hafifleme ile ödüllendiren, kimilerinin de köklü bir bakış değişikliği yaşamasına vesile olan bir çaba olacaktır demiş ilahiyatçı yazar İbrahim Halil Can bu kitabın ön sözüne destek mahiyetinde. Dervişin teselli koleksiyonu her ne kadar sufiler ve filozofların fikirleriyle yoğrulmuş olsa da derken, dervişin fikri değil zikri olduğunu filozofunsa fikrinden doğan zikrini tekrar ederek, dünya hayatına aba doğrunda bir arayışta olduğunu herhalde anlatmak istememişler. Yapılan kritiklerin nihayetinde hadis ve ayet eksenine oturtulması, çalışmanın tesirini binlerce kat fazlalaştırmaktadır derken, bizler ne yazık ki bu tesiri bugünlerde Müslüman genç kardeşlerimizin üzerinde en kötü haliyle bulmaktayız. Bakalım bu tesiri zerk edenler, Açık açık beyan ettikleri bu kitapta nasıl bir ilaç kullanmaya gayret etmişler? Efendim kitabın içindekiler bölümünü göstereyim size. Tam da bizim ele almak istediğimiz kavramların bir bölümünü ele almış. Adım adım dolayısıyla biz kitabın tamamına gitmeyip kavramlarda yaptıkları büyük hata ve tabir caizse tırnak içindeki o teselli aşısının bizlere ne hale getirebileceğini Doğrusunun ne olduğunu anlatarak gideceğimiz için böyle ufak ufak birkaç haftalar boyunca devam edeceğiz. Aynı zamanda bu satır arasının bu bölümleri dervişin teselliye değil, dervişin bir hakikate, insanlığın gerçek bir kavramsal düzlemden hareketle, gerçek bir niyet üzere yaşama düşüncesine sahip olması gerekliliğini de ifşa etmeye gayret etmiş olacağız. Önemli bir ders niteliğinde olacak yani. Misafirlik tesellisi bölümünde insanın dünyaya misafir olduğu olarak geldiğini, dünyaya böyle bakması gerektiğini söyleyince insanın içi ferahlığı veriyor. Cümlelere bakalım neler söylenmiş. Her şeyin seni terk edeceği gerçeğinde olduğu gibi şimdilerde ağırladığın bu musibet de senden ayrılıp gidecek. Şairin dediği gibi zaman lazım sadece unutacaksın. Nasıl unuttuysan çocukluğunu, kırılan oyuncaklarını Kırılan kalbinde de öyle unutacaksın. Halbuki kavramsal olarak bizler geçmişi üzmüzü unutmak için yaşamayız. Geçmişimizi hazmetmek üzerine yaşarız. Geçmişi unutmaya çalışmak mümkün olmadığı için bu insan zihnini yorar. Hakikat kavramsal bir gerçeklikte misafirlik olgusunun kırılganlıklarımızı unutmaya değil, kırılganlıklarımızı bir imtihandır diyerek, şükürle hazmetmektir asıl olan. Marcus Aurelius felsefe klasiklerinden biri olan düşünce adla yapıtında şunu önerir diyerek İslam düşüncesiyle şimdi batı felsefesini bir potada eritme gayretine başlıyor yazar. Neden o insanları kışkırtan, etkisi altına alan ve onlara boyun eğdiren bu geçici duygulardan nasıl faydalanacağına odaklanmıyorsun diyerek faydalıcı bir anlayışın kötülükler üzerinde de hakim kılınabileceğini beyan ederken, benlik duygusunun faydacı yaklaşımına merkez alıyor. Halbuki benliklerimizden kurtulabilmek için bu dünyadayız. Hakikat ancak böyle mümkün olacak, farkında olabilirsek eğer. İslam filozofu kindi diyor, İslam'da felsefenin olmadığı gerçeği bir kenara itiliyor. İslam'da düşünce vardır. Felsefe arayandır, her bulduğunu da beğenmeyip yenisine atlayandır. İslam düşüncedir. Bulduğunu en iyi yolla elde edebilmek, en iyi yolda yaşayabilmek, en iyi yolla başkasına aktarabilmek derdindedir. Bu yüzden İslam düşüncesi batı felsefesini çoktan fersah fersah geçmiştir en basit pratikleriyle. Efendim yine onların söylemiyle kindiden devam ediyor. İnsanlar diyor... Bu dünyada asıl yurtlarına doğru deniz yolculuğu yaparken bazı ihtiyaçlarını temin etmek üzere bir adaya uğrayan yolcular gibidir. Güzel. İşte dünyanın çekiciliğine kapılarak ölümden sonraki hayatı unutanların akıbeti budur. Peki. Buraya kadar anlayabiliyoruz. Sonrası şu. İşte dünyaya kendini kaptırıp ahiret gemisini kaçıranlar da olduğu gibi Yaşadığı musibet yolculuk esasında uğradığı duraklardan biri olduğunu bilincinde olmayanlar da hata etmekler dediler. Oysa ki musibetler bir durakta değil, her an dadırlar. Dolayısıyla misafir umduğunu değil, bulduğunu yerden çok demekten çok bulduğuna şükretme manası ötelenmiştir bu bölümde. Yorum tesellisiyle şunları söylüyorlar. Hayatta bir rüyadır, insanlar uykudadır ve ölünce uyanacaklardır. Olumsuz görünümlü birçok olayın neticesi, tabiri, açılımı ve arka planı oldukça güzel olabilir demişler. Hakikat her şeyin olumlu olması gerekmez. İnsanlara sürekli olarak bir şeyin olumlu olacağını söylemeniz, hikmetini bilmediğiniz için şimdi olumlu görmüyorsunuz demeniz kavramsal olarak bir hatadır. Zira insan günah işler, yaptığı günahın dünyada bir bedeli ödetilmesi de Rabbul Alemin'in o müslahına verdiği bir rahmettir. Böylece günahlarından temizlenebilir. Öyleyse her olayın içindeki hikmet, o olaydan sonra içindeki güzelliği keşifle değil, bazen hakikaten kötülüğüyle karşılaştığımızda bir günahımdan da kurtardı beni Rabbim, Elhamdülillah diyebilmeyi gerektirir. Bu söylem şöyle devam edip pekiştirilmek isteniyor. Çocukken anlamını bilmediğimiz olumsuzlukların aslında olumlu olduklarını, yetişkinliğimizde kavradığımız gibi dünya hayatında şer gibi görünen olayların hikmetlerini de hakiki hayat olan ahiret yaşamında öğrenecek ve iyi ki bu işler başımıza gelmiş diye şükredeceğiz. İnsanı kamil mertebesinde olanlarsa daha bu dünyadayken Kemale erdiklerinden dolayı başlığında gelen olaylardaki güzellikleri görebiliyor, musibetleri gülerek ve severek karşılıyorlar. E i̇nsanın doğal olarak aklına bu yazar düşüncesinde birisinin de mutlak bir mürebbi'den bahsetmesi ya da arzulaması gerekliliği ya da tavsiye etmesi gerekliliğini bekliyorsunuz ki orada Montaigne'i araya sıkıştırıyor yazar. Montaigne der ki, İnsan, Etrafında olup bitenlerden daha çok olup bitenlerle ilgili kendi görüşlerinden etkilenir. Doğru ama bu iyi bir şey demek değildir. Şair Milton'ın ifadesiyle biz yaşarken akıl cenneti cehennem cehennemi de cennet yapar diyorlar. İşte tam da anlatmak istediğimiz şey bu. Müslüman polyanlacılık oynayacak insan tipi değildir. Müslüman her üzüntüyü üzüntü, her mutluluğu mutluluk olarak görür. Üzüntüsünü de mutluluğunu da hem birer imtihan hem birer ceza olabilir bilinciyle hareket eder. Dolayısıyla polyandacılık İslam hakikatiyle buluşamamış batı felsefesinin kendini tatmin yolculuğunda yarım kalmış ahkamıdır. Kıyas tesellisine geçtik. Kederimizi artıran kedersiz zamanlarımızla yaptığımız mukayesedir diyor yazar. Sonradan ama olan bir ressamın görmemekten çektiği acıyla doğuştan gözleri görmeyen birinin çektiği acı her ikisi de şimdi göremiyor olmalarına rağmen aynı olabilir mi? İşte bu söz İmam Cafer Sadık Hazretleri'nin kıyas teorisi üzerinde hiçbir şeyin hiçbir şeyle kıyas edilemeyeceği söylemiyle tam çelişerek İmam Cafer Hazretten ne kadar haklı olduğunu bizlere bir kez daha gösterir. Müslümanın kederini, başkasının kederi arttırıyorsa eğer, o Müslüman kişide hem şahsiyetsizlik, hem kimliksizlik, hem de bu kimliksizlik örtüsü altında saklı bir haset vardır. Halbuki haset, Müslümanın en uzak durması gereken şeytani bir hasettir. Bu şeytani haset, Ivan Gonçarov Oblomov da hayatın iki ayrı yüzünü aynı cümleye sığıştırmaya çalışır ve şunu söyler cümlesiyle birebir örtüşüyor gibi. Birisi ise her gün işe gitmek ve akşam 5'e kadar çalışmak zorunda olduğunu üzülüyor. Diğeri böyle bir mutluluktan mahrum kaldığı için iç çekiyor diyor. Ama bunlar kıyas edilemeyeceği biraz önce söylediğimiz gibi hiç ele alınmadan Resul-i Kibriye ve vesselam efendimizden bir hadisle devam ediyor yazar. Dünyevi nimetler hususunda sizden yukarıda olanlara bakıp da üzülmeyin. Aşağıda olanlara bakın. Bu Allah'ın size verdiği nimetleri küçümsememeniz için en uygun yoldur. Allah Resulü hadisinde beyan ettiği bir kıyas değildir. Bu insanın kendisinden üstün olan, ...nimet olarak zenginlerin seyrinde dalıp hırsa kapılmaması, kendinden düşük olanlara bakarak da onlara üzülmemesi gerektiğini beyan ederler. Dolayısıyla hakikat kendimizden üstün olana bakıp da üzüntünün hasıl olması hasede, kendimizden aşağıda olanlara bakınca sevinme kelimesi geçmemesine de dikkat etmenizi öneriyorum... Allah Resulü bu hadisinde kıyasın yapılmamasını anlatırken kıyas yapılması gerektiğini bir hadis kelimeleriyle oyun oynayarak beyan etmek ne de düzgündür. Her güzel daha güzeline nazar edildiği zaman çirkin her mutluluk daha büyüklüğe kıyaslandığından mutsuzluk olur cümlesi bizlere pamuk prenses masalında ayna ayna söyle bana diyen cadıyı hatırlatır. İnsan çirkinse çirkindir. Güzelse de güzeldir. Kıyası aynadan bekleyen ancak bir başkasını zehirlemek peşinde olabilir. Konfüçyüs der ki diyerek kendisine batı dünyasının ya da doğu dünyasının felsefik anlayışını destek alarken şunu söyler. Kimi mutluluğu yukarıda arar, kimi de aşağıda. Halbuki mutluluk insanla aynı hizadadır. Konfüçyüs bu manada Doğu'nun düşüncesinin Batı felsefesinden daha üstün olduğunu çok net ortaya koyar. Tolstoy der ki, İnsanoğlunun alışamayacağı koşul yoktur. Hele de çevresindeki herkesin aynı koşullarda yaşadığını görüp duruyorsa. Bir Komünist manifesto cümlesi olan bu cümleyi de yine kıyasla ele almaya kalsak, bu kavramsal düzlemde kıyasın insani değil, madde ve maddesel düzlemde mümkün olabileceğini, Ele alınmamız gerekiyor. İhtiyaç tesellisine geliyoruz. Başa gelen musibetlerin bir sebebi de onlara ihtiyaç duyuluyor olmasıdır. Sözü bizlere belki bir manada doğru bir eylem olabilir mi diye beklentiye götürürken şöyle diyor yazarımız. Firavun Musa peygamber için bir ihtiyaçtı. Ebu Cehil Efendimiz için bir ihtiyaçtı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kötü karakterler dinlerin yayılmalarına farkında olmadan iyi karakterlerden daha önemli katkılar yapmışlardır deyince insanın bir dur diyesi geliyor. Elbette cümlenin başı hoş da gittiği yer fıkıh bilmeyince yönü belli olmayan ok gibi nereye saplanacağı belli olmuyor. Nemrut İbrahim peygamber için bir ihtiyaçtı. Hz. Mevlana, Nemrud'un ateşi İbrahim'in tevekkülünü arttırdı der. Mucizelerin yaratılması da bu olumsuz karakterler sayesinde olmuştur. Musibetlerin ihtiyaçlara ciddi bir alakası vardır. Ancak ihtiyaçlar Maslow'un hiyerarşisinde olduğu gibi dediğiniz anda Maslow hiyerarşisinin kapitalist bir düzeni ayakta tutmak için tasarlandığını da sanki görmezden gelmişsiniz. Mahsov'un hiyerarşisinde olduğu gibi güvenlik ihtiyacı, gıda ve barınma gibi fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarla sınırlı değildir. İnsanın üzülmeye de, musibete de, yadırganmaya da, incinmeye de, hayal kırıklığına da ihtiyacı varken derken, Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın Rabbinizden her zaman hayır isteyiniz, ondan kötü bir şey istemeyiniz, kendiniz için zorluk talep etmeyiniz, ölümü istemeyiniz hadisleri, Nerede kaldı? Halil Cibran da diyerek Halil Cibran'ı bize takip eden dinleyicilerimiz iyi bilir. İslam dünyasının kötü figürlerinden biri olarak anlatmıştık. Biz diyor Halil Cibran, sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi onları yaşamadan çok önce tercih ederiz derken bu gerçeği kastediyor olmalıdır. Bu gerçeğin kastının gerçekliği ise bu değildir. Bizler sevinçleri de hüzünleri de yaşamadan evvel niyetlerimizle isteriz niyetlerimizden önce tercih yapamayız. Dolayısıyla burada kaderin esasi hükümlerinde kafaları karıştırmak için kavramsal bir olaya gidiyor. Hele ki bu 27. sayfadan sonra yazarın cümlelerini keyfek eder seçmediğini, gerçek bir algoritma kullanmaya başladığını göreceksiniz. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine ismi azamdan sorulduğunda hiç duymadığımız bir cevap verir diyor. Cu yani açlık, Hazret bu tespitiyle maddi ve manevi açlığın varlıkları Rahman ismiyle münasebete geçirdiğini ve bu sayede kendisi ismize azam olmayan, açlık hakikatinin isme azam olma ihtimali yüksek olan Rahman ismine götürüldüğünü vurgular, ancak bu kendi şahsına ilişkin olduğu kadar insanın kendi kendine isme azama erişemeyeceğini anlatmada da bir metot olarak uygulanamaz. Kainat, ihtiyaç sinyallerine göre çalışan bir sistemde yaratılmıştır. Yaratılışın kodları ihtiyaçlarla yazılmıştır. Hayır, yaratılışın kodları muhtaciyet üzerine yaratılmıştır. İhtiyaçlar, üstünlükleri, üstünlükler kibri ve o da Rab'be karşı isyanı götürürken, muhtaciyetler kulluğu, kulluk da Rab'be karşı, Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam, ve Ehl-i e karşı sadakati gerektirir. Kitabı bu sayfada bırakacağım. Videoları kısa tutacağım. Ki böylelikle pek çok genç kardeşimize sıkılmadan daha çok şeyi anlatabilir olalım. Bu kitabı en ince detayına kadar incelerken sizlere İslam'ın getirdiği kavramları daha düzgün bir şekilde anlatmaya niyet ettik. Yazarıyla işimiz yok. Çünkü o da geçmişten beri söylenen dile getirilenleri bizi işimizi bizim işimizi kolaylaştırmak adına bir araya getirdiği için sağ olsun var olsun. Efendim bir dervişi teselli ederken bir insanlık nasıl yoksun ve yoksul bırakılır? Bu kitapta onu anlamaya, zenginlik ve muhabbetin özü nerededir? manen tabii ki onu görmeye gayret edeceğiz. Haftaya yine aynı yerde, aynı vakitlerde aynı kitap üzerinde Farklı açıları değerlendiren bu büyük tuzak kitabı konuşmaya devam ediyorken kavramları yeniden ele alıyor olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Teselliyi Rabbinizden bilin. Allah'a emanet. Kalın sağlıcak.